geçen şeyde e, bir site bulmuş arkadaş. E-sport earnings var. Orada Türkiye'de <gülüyor> sıralamaya girmişiz amına koyayım. Fırat kupalar kazanmışlar Tobulan E-sport earnings. Sonra dünya birincisine baktım yoktu ama biz varız hepimiz. Nasıl dünya birincisi hepimiz birincisi varız. Abi az. kazanmamış bir şey. Ama biz varız hepimiz. E-spor'dan çok kazanmadım ben ya. Senin kaç yazıyordu lan? Hadi lan 50.000 falan kazanmışsın omunu okuyayım. TL. Bak buluyorum. Hayır dolar. <gülüyor> 50.000 dolar. O kadar da değil omunu okuyayım. Nerede omunu okuyayım <gülüyor> ben? Buluyorum buluyorum. Aa, Bir, gerçekten yo 50.000 pardon, pardon. Özür özür özür. 3.000 kazanmışsın. 3.000 dolar. Yanlış. Gene yanlış. yanlış. Şöyle, Benim de eksik. Benim de eksik. sadece hayır hayır. O şeyi saymıyor bana. galiba. Rivalsları sayıyor. Benim mesela 1400 var İmkanı Rivalslardan yok. ama bir kısmı, bir kısmı yok rivalslarım bende. Kanka sadece 12.000 dolar Apex Rivalsından kazandım ben. İmkanı yok. Mesela şeyi yazmışlar o gidip oynadınız ya siz şeyde eee neydi? Köyünde oynadınız ya. Onu mesela Mito'ya yazmışlar sana yazmamışlar. Hımm olabilir. Bak Orada Mito 42.000 kazanmış. kazanmış ya spordan. Vay amın okuyayım. Ben onun bütün Rivalsları girmişler demek ki. Benim de mesela bazı rivalslar eksik, Rainbow Six var bir tane, ben altı tane rivals falan girdim. Abi rivalslar kazandırıyor ya. Ama spor kategorisine adam. girer mi soru işareti. Yani rivals. En sonuçta. çok kazanan Türk kim peki sence? Özgürdür bence. Ee, yok Koray. Ya Koraydır ya fabulustur. Özgür abi, fabu Koray. Moray. bunlar. lan. La, Vooo! Wow, ne Kere kadar? şu an ilk 10 gözümün önünde hiçbir yok. Ya bu abi şu an. <gülüyor> Country'e göre Turkey'yi seçiyorum abi. Bir saniyeni rica edeceğim. Turkey. Abi hazır mısın? Sayıyorum. Evet. Özgür 300 bin dolar. 200, 295 <gülüyor> bin dolar. Zanteres 238 Oy. bin dolar. Vooo! Wow. Majer 161 ben, majer bin oluyor. dolar, Majer 161 bin dolar ve Hearthstone'da medar iftarımız FUJITORA 157 bin Fugitora. dolar, Paz e, 148 bin, Kalix 146, Engin 146, Huizi 91 kim bu Fortnite'çıymış? Oo, Bu yani, Harbiden Reflection da Şahin de bayağı ka iyi kazanmış. Yani, Reflection 72 kazanmış abi. <gülüyor> motor Motor e, 64. Dur bakayım Fabu ha Fabu 62 bin kazanmış. Naru 46 bin. Beni 35 bin dolar diye girmişler. Aa, evet senin ha senin çünkü bir tane iki neli var bir tane tek neli var. Nasıl? Seni iki kere girmişler amana koyayım. Arkadaş <gülüyor> gibi gitmeyecektik. <gülüyor> evet, bir tane Vetece bir tane Vetece var. Vay be. Oyun Apex Legends yazıyor bak. Aynen. Senin ismini ne yazmamıştık kanka? Batu Bozkan 31 bin dolar e-sportre devamına koyma. <gülüyor> <gülüyor> bak o zaman, Taldrin'den çok kazanmış. Sorsan Taldrin e-sporcu Batu yayıncı. Sen neredesin burada? Ne bileyim abi ben bulamadım kendimi. Adımı aratınca şey yaptı çıktı. Bu 17.000 dolar kazanmış Fortnite'tan ama. Ne? Ha, ha, Fortnite, ne? Bir dakika Rauf yazıyor. Ha. Rauf diye biri var burada. <gülüyor> Rauf benden çok kazanmış. 5.000 dolar kazanmış Rauf. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet şeyde. Fortnite'tan. Fortnite'tan. Ulan Rauf. E, spor ready ya. <gülüyor> Rauf akıyor. Huizi kim ya? Huizi diye biri var. Brogu 6400 kazanmış. Huizi is, ismi de yazıyor herkesin bu arada. Ne kimmiş o? Benim ismi yazmamışlar amına koyayım. Ferit 40 ka yazıyor. Kela <gülüyor> amına koyayım. Havıtıcında, vıtıcında Ferit Karaka yazıyor. Ha bak Apex'ten 17.000 dolar diyor. Codeboard 4'ten 1300 dolar, Fortnite'tan 10.000 dolar, PUBG'den 4.000 dolar, 3.000 dolar Teamfight Tactics. Burda a Twitch kon Jatchurt. Şükrü nerede? da girmişler neredeyse hepsini ya. Şşş, oğlum hepsine girmişler lan. Wizard diye bir çocuk var mesela 37 dolar kazanmış. Onu bile girmişler anladın evet, mı? Evet, evet. Nereden kazanmış? oğlum bak şey Ferit ülkenin dolar durumuna şeyden bakabilirsin. Senin böyle geçmişte şeyin var. Ona ben bayağı güldüydüm. 2 ee, sene boyunca 2000 lira maaş almışsın. Bir sene 1000 dolar yapmış. Diğer sene 800 dolar abi yapmış. Abi ya. Bana <gülüyor> <gülüyor> bir sene fark var bak. Bak aşağı kaydır. maaşını yazıyor senin orada. Dur. <gülüyor> çok çok koyu kapına koyu, koyum. Nerede lan? A TL ile aynı maaş almışsın. Bak abi orada sezon başı aldığın 2000 lira yazıyor. Sende değil miydi? O sendeydi ya. Dur bulacağım onu bakayım. Vıtıcındır o. Bıtıcınını da değildir. Vıtıcın'ına koymuşum Hayır abi ya. senin... Senin maaşların yazıyor oraya. Onlara doğru on dolar değil mi? <gülüyor> ya böyle şey işte. 800 dolar sonra oluyor bin dolar falan. Acaba tekneye de miydi o? Bakayım. Ama dünya üzerinde galiba en fazla kazanan Dota oyuncularıdır ya. Tabi tabi. <gülüyor> Fobuluz kaç atmış 2000 kazanmış Fobul da ha. Oğlum sezon başına 2000 lira alıyormuşsunuz Ferit. <gülüyor> <gülüyor> Ama iyi paraymış şimdi bak 2000 lira 1000 dolar yapıyormuş anladın mı moruk? İyi Abi, para yani. Aylık 2000 lira Ne zaman oluyordum ben? Almıyordum ki lan 2000... Aylık değil sezon başı. Ha, sezon başı. Seheva'dan falan bizim zamanımızda aylık para almıyorduk yani doğru düzgün. Ha details abi. deyince çıkıyor lan details deyince çıkıyor. Amına koyayım çok komik ya. Tam bağış atacaktı bu muhabbet iyi oldu ya abi. O paralara <gülüyor> gitti gitti kalmadık hiçbir şey. Taşındı abi adam. Hepsi borca gitti abi. Ha bak riskatır Ferit Karakaya diye var. arkamdaki arkamdakini kime yaptırdın? Arkamdakini... Bizim tanıdık var bir tane, ona yaptırdım. Nasıl, güzel mi? Çok güzel olmuş lan. Kıyak. Go, go Ögü, for loll! Kanka, kanka, go for loll'ler var, go for bak, go kanka, for kanka, bak buldum, buldum, Ferit, buldum, Ferit, buldum, bak, bak, bak. bak. Kanka, şurada, bak. De detayları girince, nereye yatayım buradan? hangi oda yatayım? At, şey, VIP at de ben var mı? Nerede lan Varsın VIP? Varsın oğlum. A, attım bak VIP'e bak. Geliyor. Geldi. Kanka bak orada senin bak aldığın maşa bak. 2000 lira 1039 dolar. Öbür sene 2000 lira 850 dolar. Abi ya. Tövlenin düşüşü bak. Yıla bak abi yıla. Tam 2013-2014. Evet. <gülüyor> uf Oğlum go Adam, falan var. Yani, O zamanın bak o zamanın kurundan hesaplamışlar kazandığın doları. Site bayağı iyi yani. Evet. Şeyleri koymamışlar buraya bu arada. go LOL, TR go var bir de. Onları da bir sürü kazanmıştık. Dur bak aldığımız paraya bak. 60 euro. 60 euro, 100 Onlar euro. kanka 100 lira falan mı veriyordu Türkiye'de? Oğlum bu, bunlara hazırlanıyordunuz siz ben hatırlıyorum. O zaman TSD takılıyorduk ya beraber. Aynen. Türkiye'deki kanka... Sen ERA'dayken... Eee 400 lira veriyordu birincisine. <gülüyor> Beş kişi arasında bile paylaşamıyorsun onun s nasıl s*****. Biz bunları alamadık biliyor musun parasını sonra? yarı Yüzde kırkı mı, yüzde ellisi mi ne geldi? Böyle çok çok az bir miktar ya Biz bunları stakledik abi. Dedik ki paradan bir bok olma zamanı okuyayım. Bari kenara atalım staklensin sonra alalım. Hani bu, bu emeklilik gibi düşündük böyle bunu. Sonradan gelir para, yüklü para. Stakledik abi sonra da attım mail falan check out yapayım dedim vermediler adam gibi yani. Yok vergidir bilmem nedir yokuşa sürdüler. Bayağı alamadık tam parayı. Oğlum sizin bir ara e-spora geri dönüş planınız vardı. Onu hatırlıyor musun? <gülüyor> Bayağı yapacaktınız siz onu. Ahraz e-spor ki, mu? Kim uğraşacak ama koyayım dediniz ya. Ne zamandı? Hatırlamıyorum. Kim neydi? sizin Ya hepiniz bırakmıştınız. Bitirmiştiniz e-spor kariyerini. Böyle yayıncılığa falan dayanmıştınız. Ben Sonra bıraktım. işte şey muhabbet şey muhabbetten sonra hiç şey yapmadım. Tekrar başla. Ben şey muhabbeti döştü işte alt, Alttan takım alıp üste çıkarma yaparız lan falan filan dönüyoruz. He, aynen. Biz bir ara dedik ki bıraktık. O çok yapacaktınız Ulan, onu siz. Alttan çünkü amına koyayım ya yani anlamıştık yani bu bayağı ilerleyecek bu sektör ve takım sahibi olan bayağı para kazanacak diye düşündük. Ulan biz alttan bir takım alalım. Alttan bir takım oluşturalım. Çıkartalım diye. Ondan sonra ligde oynatırız, alırız böyle yerden. Biz takım sahibi oluruz diye şey yaptık. Abi tam dediğimiz sene ulan Fenerbahçe'dir, Galatasaray'dır takımlar kurmaya başladı alt ligden. Ve bütün oyuncuları direkt alıyorlar. Biz teklif götüremiyoruz hiçbir oyuncuya. Ya onların verdiği paraları veremeyiz yani. O yüzden iptal ettik o düşünceyi. Yoksa şu an takım sahibiydik. Şükrü'yle düşünmüştüm tamam, onu. Tamam şimdi kanka no basarak ağlamaya başlayabilirsin. <gülüyor> <laughs> o